D.W. Griffith, Sessiz Dönem'in en popüler yönetmeniydi. 1913 yılında bir sürü film yaptı. Bunlardan en önemlisi ise Mothering Heart yani anaç kalptir. Başrolünde Lillian Gish var, genç bir gelini canlandırıyor. Evini, kocasını mutlu edecek şekilde rahat tutmaya çalışıyor. İlerleyen sahnelerde bebek kıyafetleriyle ilgilendiğini görüyoruz. Bu seyircilere kadının hamile olduğunu işaret ediyor. Kocası ise şehirdeki hayatla daha çok ilgili. Bu sürede, başıboş kadın diye adlandırdığımız bir karakterle tanışıyor. Çok iyi giyimli bir kadın ve bir ilişkiye başlıyorlar. Eve gidiyor ve evdeyken karısının yeterince sofistike olmaması onu mutsuz ediyor. Burada çok şaşırtıcı şeylerden biri ise Lillian Gish'in karakterinin modern bir kadına dönüşmesidir. Adamı terk etmeye karar veriyor. Ki bu o zamanlar bir kadın için çok cesur bir hareket. Annesiyle yaşamaya gidiyor. Daha sonra bebeği doğuyor. Kocası Lillian'a geri dönmek istiyor ama kadın onu reddediyor. Başıboş kadının öz kavramı yok. Sadece tanıştığı erkeklerin yanındaki bir karakter. Lillian'ın karakteri ise kendi özgücünü keşfediyor. Kocasını kaybediyor ama özgüvenini kazanıyor. İşte bu dönemlerde sinema sadece eğlence değil aynı zamanda öğrenme aracı haline geliyor.